Merhabalar efendim. Bilgilerimizi bir güncelleyelim isterseniz. Kendi kodumuzda kalp damar cerrahisinde bypass ameliyatıyla ilgili genel bilgileri vereceğimiz bir dizi videoyu güncelledim. Şimdi genel olarak insanların merak ettiği bazı önemli konular var. Ekleme yaptık. Atan kalpte bypass ve küçük kesitlerle ilgili bypasslarda da bakacağız. Bypass demek tıkalı olan damarın arkasına kan götürmek için ekstra bir yol açmak demek. Burada karayollarında kullanılan yöntemi biz de kullanıyoruz. Burada kullanılan damarlardan çok kısa bahsedelim. Meme damarı, göğüs damarı, kol atar damarı. Bunlar atar damarlar. Atar damarlar her zaman daha iyidir. Bacak toplar damarı da gerektiği zaman kullanılabilir. Fakat en önemli konu şu, hangi, damara, hangi damarı koyacaksınız? Önemli olan konu bu. Bu da anjiyografide belli olur ve damarı ameliyatta gördüğünüz zamanda değişiklikler yapabilirsiniz. Bir kere her şeyden evvel bypass ameliyatı tehlikeli mi riski var mıdır diye merak ediyorsunuz. Doğru. Ama hastalık yoktur. Hasta vardır. Risk analizi yapılması lazım. Hastanın özelliklerine göre ve ameliyata hazırlık döneminde iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. İlk olarak kadınlar risk olarak kabul ediliyordu. Kadın olmak risk faktörüydü. Fakat son yayınlarda artık kadın olmak risk faktörü olarak kabul edilmiyor. Bu da iyi bir haber başka önemli konuları da bakacağız Mesela bunların içerisinde akla gelecek şeylerden bir tanesi yaş Tabii ki yaş 70-80 yaş aralığından itibaren Baypas ameliyatı riski yükselir fiziksel durum eşlik eden hastalıklar eşlik eden diğer damar tıkanıklıkları kişinin fiziksel durumu hareket kabiliyeti bütün bunların hepsi değerlendirilir yani tek başına bypass olacak denildiği zaman Gerçekten fiziksel durumu iyi olmayan bir kişi ameliyat edeceğiz de bir durumu söz konusu değil. Ama günümüzde Türkiye'de eklenen yaşam süresi giderek artıyor. Onun için yaşlarımız daha iyi durumdalar. Bir de şeker hastalığı sinsi ve hastalık damar yapısını bozuyor. Özellikle insülin kullananlarda saptanmamış organ hasarı da olabilir. Ek damar tıkanıklılıkları olabilir ve en tehlikesi de böbrek yetmezliği. Böbrek yetmezliğinde bypass riski 3-4 kat daha yüksektir. Onun için ise atan kalpte bypass gibi bir yöntem uygulanabilir. Şeker aslında hemen akla gelen şey şudur. Yara enfeksiyonu, yaraları kapanmaz diye bir durum vardır. Ama artık eskisi kadar bundan korkmuyoruz. Özellikle şekeri kontrol altında olan kişilerde büyük bir sıkıntı yok. Geriye sigara ve akciğer hastalığı, KOAH geliyor. Akciğer kapasitesi çok önemli. Onun için ameliyat öncesinde mutlaka değerlendirilmesi lazım. Burada eğer akciğer kapasitesi düşükse solunum cihazına bağlanma ile ilgili problemler olabilir. O yüzden hasta öncesinde iyice değerlendirilir. Hatta akciğerleri çalıştırılır. Fizyoterapi alır. Yani ameliyat sonrasında yapılacak işlemler aslında ameliyat öncesinde de yapılır. Ve böylelikle risk düşürülmeye çalışılır. Obesite de önemli. de önemli. Niye önemli? Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Eğer sizin vücut kitle indeksiniz 30'un üzerindeyse obez kabul ediliyorsunuz. Ve ne kadar çok artarsa ameliyat riski de artar. Fakat buradaki asıl faktör şişmanlık değil, akciğer kapasitesinin düşük olmasıdır. Yani akciğer vücut alanına oksijen sağlar. O alan ne kadar artarsa akciğerin kapasitesi dolaylı olarak düşecek demektir. O yüzden biz şişman hastaları mutlaka sigara içmeseler dahi ne yapıyoruz? Solun fonksiyon testiyle akciğerlerini kontrol ediyoruz. Bir de geçirilmiş kalp krizi varsa bir kere kalp krizi demek enfarktüs demek, doku ölümü demek. Kalp kasının bir kısmının ölmesi demek. Bunun sonucunda kalbin pompa yani kasılma fonksiyonu bozulur. Ve biz buna ejeksiyon fraksiyonu dediğimiz de asıl bir ölçüm yapıyoruz. Normalde kalbin kasılma kapasitesinin 50-55'in üzerinde olması gerekir. Eğer enfarktüsü nedeniyle kalp hasar görmüşse bu kasılma kapasitesi düşer. Ekokardiyografideki rakamlara bu yüzden biz dikkatlice bakarız. Bazen anjiografide de bu ejeksiyon fraksiyonu ölçülür. Eğer 40'ın altındaysa ve ne kadar aşağı inerse ameliyatın riski de o kadar artmaktadır. Çünkü bunlarda bir kalp yetmezliği tehlikesi vardır. Bazen çok düşük olanlarda ameliyat öncesinde bir takım cihazlar takılarak kalp hazır hale getirilir. Biraz evvel bahsetmiştim. Böbrek yetmezliği oldukça önemli. Özellikle diyaliz bağımlı olanlarda risk çok yüksektir. Kişi diyaliz bağımlı olmayabilir. Özellikle insülin kullanan şeker hastalarında kreatinin yüksek olabilir. Yani aslında böbrek yetmezliği başlamış demektir. O yüzden bu hastaların da mutlaka ameliyata iyi bir şekilde hazırlanması gerekir. Bol miktarda sıvı verilerek idrar çıkışı kontrol edilir. Kreatinin yüksekliği düşmüyor mu, düşmüyor mu buna bakılır. Gerekirse kalp akciğer pompasına girmeden atan kalpte de bypass yapılabilmektedir. Eşlik eden damar tıkanıklıkları içerisinde bizim en çok gördüğümüz şah damarı tıkanıklıdır. Kalp damarı tıkanıklı olan ve 65 yaşın üzerindeki hastalarda %10-15 civarında şah damarında saptanmamış herhangi bir şikayet, yaratmamış bazı damar tıkanıklıkları da olabilir. O yüzden biz 65 yaşın üzerindeki kişilere bypass ameliyatı öncesinde şah damarına ultrasonografi yaptırıp herhangi bir damar tıkanıklığı var mı yok mu onu görüyoruz. Bacaktaki damar tıkanıklıkları özellikle kasık altında çok önemli değil. Kasık içinde ise o da ayrıyeten değerlendirilir. Yani karındaysa da değerlendirilmektedir. Sadece bypass ameliyatı mı olacak? Yoksa hem bypass hem şah damarı hem bypass ameliyatı, hem kapak, hem bypass ameliyatı, hem de damarda balonlaşma mı olacak? Bu da önemli. Çünkü ek prosedürler bu ameliyatın riskini artırmaktadır. Bir de ameliyat acil mi? Bizde 3 tür ameliyat var. Elektif, yani 2 hafta içinde ameliyat olması gerekir. Öncelikle ilk fırsatta ameliyat olması gerekir. Acil ise hemen olması gerekiyor. Özellikle ana damar tıkanıklığı olanlar Kalp krizi geçirmiş olanlarda, kalp yetmezliği olanlarda, dediğim gibi kalbin kasılma kapasitesi bozulduğu için ameliyatın riski göreceli olarak ve gerçekte de artmaktadır. Söylediğim gibi her hasta ayrı değerlendirilir. Hastanın detaylı bir şekilde ameliyat öncesi hazırlığı önemlidir. En ufak öyküden, ilaç kullanımından dahil olmak üzere bütün bunların arası bir masaya yatırılır hasta doktor görüşmesine incelenir risk analizi hatta ikinci görüş hatta üçüncü görüş alınması da önerilebilir Ben genelde hastalarımı bu tür önerilerde bulunuyorum sonuçta rakamları hiç bakmayın düşük orta yüksek riskli bir adlandırılma yapılır normalde yüzde bir civarında olan risk Eğer üçe çıkmışsa Aslında gördüğünüz üzere üç katı kadar risk var demektir ama işin temeli Teşhis, ameliyat öncesi hazırlık ve doktor-hasta görüşmesidir efendim. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize ve kalbinize iyi bakınız efendim.